n üssü 2, yani n kare çarpı r üssü 5 çarpı n üzeri eksi 7 ifadesini sadeleştiriniz. Sonucu pozitif üslü formunda yazınız. Yukarıdakileri de yeniden tekrar yazalım. Elimizde n kare çarpı r üzeri 5 çarpı n üzeri eksi 7 ifadesi var. Bunu sadeleştirmenin en kolay yolu çarpma. Bu işlemin içinde çarpma varsa, ortak tabanları gruplamak. Şimdi n tabanlı iki ifademiz var. Elimizde n kare ve n üzeri eksi 7 var. Şimdi çarpımı yeniden düzenleyelim. Bunu n kare çarpı n üzeri eksi 7 çarpı r üzeri 5 olarak yazabiliriz değil mi? Bu neye eşit olur? Elimizde ne, ne var demiştik? n kare çarpı n üzeri eksi 7 var. Bu iki üslüyü toplayabiliriz. Burası n üzeri 2 eksi 7 olarak sadeleşir. 2 eksi 7 eksi 5 eder değil mi? n üzeri eksi 5 ve r üzeri 5. Bunu sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirdik. Ama işimiz hala bitmedi. Çünkü sonucu pozitif üslü formunda yazmamız isteniyor. Bu negatif bir üs. Bizden istenilene göre bu, bu form yanlış. Biliyoruz ki, n üzeri eksi 5 eşittir 1 bölü n üzeri 5. bunu bu şekilde yeniden yazabiliriz. Bu 1 bölü n üssü 5 çarpı r üzeri 5 ile aynıdır. Ya da bunun r üzeri 5 bölü n üzeri 5 olduğunu da söyleyebiliriz. Bu elde edebileceğimiz en sade hali. Burada başka bir şey yapmak isteseydiniz, bu r bölü n, üzeri 5 olabilirdi. İkisi de 5 kuvvetinde olduğu için bu mümkündür. Ama muhtemelen istenilen cevap bu, sadeleştirdik ve n'yi paydaya koyduğumuz için tüm üsler pozitif.